Telefon almak, proje yapmak meselesi sivil toplumda artık çok yaygın ama e, bu yönlendirmeyen, tamamen sizin faaliyetlerinizi destekleyen, e, sizi başka bir yere kanalize etmeyen bir program olduğu için de çok kıymetli. Yani özgün, özgür bir şekilde çalışmalarınızı yürütebiliyorsunuz e, ve çok güçlü bir şekilde destek oluyorsunuz. Bunun çok önemli bir kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese öneriyorum. Bu numarısal profesyonel <gülüyor> ve güçlendirmek isteyen, ayrıca da farklı e, ülke alanlarına giren aktivitelerini hayata geçirmek isteyen mutlaka haklara desteklenip e, okumsal destek alması dolayı konuşuyorum Çünkü biz öyle yaptık arkadaşlar. süreci döneminde karşılaştıkları bütün olumsuzlukları, tüm açıklıklarıyla raporlayıp desteği değiştirebilecekleri, bir şekilde zorlukların beraber üstesinden gelebilecekleri bir dernekten, Hafize merkezinden destek alıyorlar. O yüzden tüm açıklıklarıyla bu süreci yönetmelerimi tavsiye ederim. Biz Hakkıya desteğe başvurduğumuzda yerleşecek proje için bir aynı zamanda bu sistemini geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler yapacakları sorunmuşlardır. Ve biz tüm süreç boyunca tüm hakları destek faydalı bir öpülecek, öpünün farklı desteklerinin geliştirmesine yönelik çok önemli bir destekler aldı. Baş bacak kılınların uygulamaya ve maksimum evet. dereceki evet. süreçten faydalanmasını bekliyoruz istiyoruz. Daha özgüvenli ve kendilerinden daha emin istediğini daha iyi bilerek e, ilerleyebileceğini, çalışabileceğini düşünüyoruz anlarken bunlar, e, bunu isteyen kılınların başvurmasını ve destek almasını, e, almasını öneririz kurumlar haklara destek projelerine azarken faaliyetlerine başka yerlerden edinemeyeceğim bir kurumsal kapasite geliştirmeye dair aslında faaliyetlerini yazmaları yani proje faaliyeti değil de hmm. örneğin bir eğitim stratejik planlama atölyesi değil. Bunun gibi şeyler, istihdam, muhasebeci, bizim hiçbir yerden edinemediğimiz proje bütçelerinden bu tür destekleri, hakları destekten almaları çok daha iyi diye düşünüyorum. Evet. Bir araya gelmeleri çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğunca çok Başka stratejilerle bir, bir araya gelin. Mümkün olduğunca çok deneyin kardeş. Diyalogunu sürekli kullanın. Sen dahiyelerin gidecekleri ne varsa yapmalarını isterim. E İkinci olarak katılmayı düşünen arkadaşlara e, kurumsal kapasitemiz ya da insan kaynağımız bayınlı ile ancak bu süreç analizi yapın. Programımızı belirleyin. Demokratik ki için ya da kendi Aynen. kurumsal kimliğiniz için ne gerekiyorsa yazın ne hat destek iyi bes ne